Bu videoda non asosiatif öğrenmenin ne olduğunu anlatacağım. Ama biraz gürültülü bir anlatım olacak. Farz edelim gece yatağınıza uzanmış uyumaya çalışıyorsunuz. Dışarısıysa kış kıyamet, bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Yıldırımlar, şimşekler, gök gürültüleri hepsi birbirine karışmış. Önümüzdeki bu grafiğin yatay ekseni kulağımıza gelen gök gürültülerinin sayısı olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 gök gürültüsü. Hiç beklemediğimiz anda büyük bir gürültü koptuğunda irkiliyor ve istemsizce sıçrıyoruz değil mi? Düşey eksenimiz de bu gök gürültülerini duyduğumuzda yataktan ne kadar sıçradığımızı göstersin. Santimetre cinsinden. Bu eksenimizi de beşer birim aralıkla işaretleyelim. 5, 10, 15 ve 20. 20 santimetre. Diyelim ki, Gök gürültüsünü ilk duyduğumuzda yataktan 10 santimetre havaya sıçradık. İkinci gök gürültüsünde yine 10 santimetre. 3, 4, 5, 6, hepsinde de aynı yüksekliğe sıçrıyoruz. Bizi her seferinde 10 santimetre irtifaya çıkaran şey gök gürültüsü, etki ya da uyarıcı. Peki ya sonuç? Yani tepki nasıl? Her seferinde neredeyse aynı şiddette bir tepki söz konusu. Yataktan yaklaşık 10 santimetre zıplayarak tepki veriyoruz. Şimdi bir de şöyle düşünelim, sonuç daha farklı olabilir miydi ya da nasıl bir fark olurdu? Belki şöyle, gök gürültüsüne verdiğimiz tepkinin şiddeti her seferinde daha da az olabilirdi. Yani bir bakıma bu ani ve büyük gürültülere alışabilir, İlk seferindeki gibi yataktan 10 santimetre sıçramak yerine takip eden her bir gök gürültüsünde daha az, daha az ve daha az sıçrardık. İşte bu sürecin öğrenme bağlamında kendine has bir adı var. Buna habitüasyon ya da alışma diyoruz. Yani ortada şiddeti sabit bir uyarıcı ya da etki var. Fakat aynı etki karşısında verdiğimiz tepkinin şiddeti her tekrarda azalıyor ve bir süre sonra da tamamen ortadan kayboluyor. Peki daha farklı ne olabilirdi? Bunun tam tersi olabilirdi mesela. Her seferinde daha fazla, daha fazla irkilebilirdik. Yani sonraki her bir gök gürültüsünde daha yükseğe, daha yükseğe ve daha da yükseğe sıçrayabilirdik. İşte bu sürece de sensitizasyon ya da duyarlılaşma diyoruz. Adından da anlaşılabileceği gibi duyarlılaşma aynı şiddetteki bir uyarıcıya giderek artan şiddetlerde tepkiler vermek demek. Yani alışma sürecinin tam tersi. Aslında bu iki süreç, alışma ve duyarlılaşma, non asosiatif öğrenmenin iki farklı biçimi. non asosiatif öğrenme demişken, altını çizmemiz gereken buradaki asosiatif sözcüğü. Asosiatif Türkçe karşılığıyla bu bağlamda ilişkisel, ilişkilendirmeli anlamlarına geliyor. Non-öneki ise sözcüğün anlamını tam tersine çeviriyor. Yani ilişkisel olmayan ya da ilişkilendirmesiz gibi. Bu süreçleri neden non asosiatif öğrenme başlığı altında incelediğimize gelince? Alışma ve duyarlılaşma süreçleri öğrenmede önemli roller üstlenen ödüllendirme ya da cezalandırma unsurlarından tamamen bağımsız işliyor. Tepkinin giderek artması ya da azalmasında teşvik edici ya da caydırıcı herhangi bir dış etken yok. Yani kimse size her seferinde daha da yükseğe sıçrıyorsunuz diye bir kutu çikolata uzatmıyor ya da, ya da nihayetinde yatağınızda hiç tepki vermeden öylece kalın diye cezalandırılmıyorsunuz. Non-asosyatif öğrenmede dikkate aldığımız tek şey, aynı uyarıcıya verilen tepkinin zaman içinde nasıl değiştiği. Uyarıcı karşısında giderek daha duyarlı hale gelip, her seferinde daha şiddetli tepkiler mi veriyorsunuz, yoksa her tekrarda uyarıcıya daha da alışıyor ve sonunda tamamen duyarsızlaşıyor musunuz? Diyeceğim o ki, non asosiatif öğrenme bu yönüyle ödüllendirme ve cezalandırma unsurlarını da barındıran asosyatif öğrenme ve edimsel koşullanmadan oldukça farklı.